Makul yani mutedil bir enflasyonun iyi bir ekonomiyle alakalı olduğunu öğrendik. Ama özellikle 70'lerin başına baktığımızda 73 yılında petrol ambargo gelince stagflasyon denilen tuhaf bir şey görmeye başlıyoruz. Ekonomide durgunluk olduğu halde enflasyon var. Tuhaf bir durum. Stagflasyon İngilizce'de durgunluk ve enflasyon kelimelerinin birleşiminden geliyor. Şimdi bunun nasıl olabileceğini düşünelim. Bilhassa arz şokunda ne olacağını düşünelim. Stagflasyonu görebileceğimiz farklı yollarda var. Eğer garip bir düzenleme varsa, aşırı düzenleme varsa, eğer devlet garip işler yapıyorsa stagflasyon olabilir. Ama klasik örneğimiz arz şoku. Arz şoku. Petrol ambargosunda olduğu gibi petrol arzının ya da başka bir şeyin sert bir biçimde düşüşünde görülüyor. Bir çeşit acil durum veya bir ambargodan kaynaklanabilir. Onun zincirin geri kalanını nasıl etkileyeceğini bir düşünelim. Eğer bir ürünün arzı aniden azalırsa, biliyoruz ki arz ve fiyat arasında ters orantı var. Yani arz azalır azalmaz fiyatlar yükselecek. Ve benzin gibi bir şeyden bahsettiğimizde, benzinli araba kullandığımızda hesabınızdaki tek kalem olduğunu düşünebilirsiniz ama değil. Çünkü bir meyve aldığımızda bile aslında taşıma yani nakliye masrafı için para ödüyoruz. Dolayısıyla petrol fiyatı, yemek fiyatını bütün mal ve hizmetlere etkiliyor. Ekonomiye hemen yayılan şeylerden bir tanesi. Yani bazı şeylerin fiyatları genellikle artıyor. Peki eğer genellikle dedik bazı şeylerin fiyatları artarsa, talep kalemine ne olur diye düşünürsek, talep aniden düşecektir. Ve eğer talep aniden düşerse, yararlanma aniden düşer ve eğer yararlanma aniden düşerse, aynı şey yatırım ve kârda da olacaktır. Kâr aniden düşecektir, çünkü yararlanma azalır ve fiyatlar artar. Ama bu fiyat, ürünleri satabilecekleri bir fiyat değildir. O zaman fiyat temelde yüksek maliyet anlamına gelir. Özellikle Amerika merkezde bir noktadan bakarsak, eğer petrol 1970'lerin başında ithal edilen bir ürünse, fiyatların artması ters bir orantıda olacaktır. Yani eğer fiyat artarsa, ki bu maliyet tarafında olur, kar bundan ağır bir şekilde etkilenir. Ve azalan her şey istihdamı bitirecek, maaşları bitirecek ve talebi daha da düşürecektir. Yani stagflasyon sistemin şokta olduğu klasik senaryoda bu şokun arzı sert bir şekilde etkilediği ve bunun da ekonominin bir kısmında büyük bir enflasyona neden olduğu bir durum. Petrol konusunda ekonominin diğer kısımlarında da nasıl etkilediğini görüyoruz ve sonrasında tabiatıyla her şey birbirini etkilemeye başlıyor.